Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal yollarla yüzümüzdeki kırışıklıkları azaltacak bir elma yapacağız. Malum bugünlerde karantina altındayız. Koronavirüsse bir başımızda bir hastalık var, bir bulaşıcı bir hastalık var ve bunu da mücadele ediyoruz. Ben de dedim ki bu süreçte sizinle birlikte olayım. Ve maskemize başlayalım o zaman yavaşça. Ee, kullanacağımız malzemeler bir adet e, yaramımızın yarısını kullanacağız. Bir yemek kaşığı yoğurt bir çay kaşığı da karbonatımızı kullanacağız. Malzemeler bu şekilde. Hadi yavaştan başlayalım. <Gülüyor> arkadaşlar flaramı çıkardım çünkü bana gibi yapmaya çalıştım ama olmadı ben de çıkardım ve saçlarımı toplamaya karar verdim ve bu şekilde devam edeceğiz o zaman maskemizle başlayalım Evet arkadaşlar maskemizi sürdük ve biraz bekleyeceğiz bir e, 15-20 dakika bekleyeceğiz sonra ılık suyla yıkayacağız ve sonra bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar yüzümü yıkayıp geldim ve sonuç gördüğünüz gibi kızarıklarım az da olsa gitti. E, bu maskeyi herkes öneririm. Herkesin evinde bulunabileceğim malzemeler. O yüzden herkes deneyebilmeli, denemeli bence. Hemen böyle çok az miktarda görüşürüz. Bunu sürekli devamlı haftada bir yaptığınızda göreceksiniz. Daha da azalacağını kızartıkların gideceğinizi. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki beğen butonu basmayı unutmayın. Diğer videolarımızı merakla bekleyin. Ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.